Bu çerçeve de pupa durumunda. Bakın galiba dört çerçeve çektik. Dört çerçevenin ikisi tam pupa, ikisi yumurta. Belki arada larva olan da vardır. Bunda da bakın çerçevenin şu üst kısmı boş. Fakat bu üst kısmında da şöyle azıcık bir yerde bal var. Şimdi buradan siz çok net göremeyebilirsiniz. Ben hatırlıyorum ama arayı. Çünkü şuralar bakın parlamıyorlar zaten. Ya buralar eğer ağzına kadar şerbet veya bal dolu olsaydı parlayacaktı karşıdan ışık vurduğu zaman. Bunlar da parlamıyorlar. Bunun alt kısmında larvayı göremiyoruz. Burada larva olabilir. Şu açık kısmında. Çünkü o kadar yakın çekim değil. Larva kurtçuk halinde olduğu için sadece pupaları ve yumurta olabilen yerleri de yumurta dediğim için siz sesi de duymuyorsunuz orada dediğim için görebiliyoruz Ne diyor? Hay kolumu so ona işaret ediyorum çok duman var mı nefes alamıyorum diyor. Yok. Burada videoyu çektiğimi artık unuttum ben arıyı nasıl toparlayabilirim onun şimdi bakın bu çerçevenin de şu üst kısmında bakın bunda da tahta kısmına kadar yavru atılmış yani bu arı kuluçkalığı çerçeve boyunca kullanıyor artık ve tahta kısmında da bozuk olan yerler şu kısımlar hep erkek arı yani o çerçevenin kırılan bozulan kısımları Oralara arı geniş gözler yapmış. Erkek arı yapmış. Bu da pupa çerçevesi. Toplamda 9 çerçeve var içeride. Arı da bu sırada mal getirdiği için doyurduğu için kendini bir sıkıntı yok. Bu çerçevede blok blok pupa ve larva çerçevesi karışık. Arada gıda stokları da olabilir. Fakat yoğun değil. Bunlar sadece Kenarlarda olacak gıdaların çok uzak kalacağı için iç kısımda böyle toplasanız, sıkıştırsanız avuç içi el kadar bir yer kaplayabilecek gıda stokları. O da gayet normal gözüyle baktığımız stoklar. Bu da pupa çerçevesi. Son 3 çerçeveye geldik arkadaşlar. Bu da pupa çerçevesi. Ve bu üst tarafta erkekler olmasına rağmen kata konulabilecek, çok kararmamış, bal depolatılabilecek bir çerçeve olduğu için bu da kata alındı. İki tane çerçeve yukarı aldık. Üçüncüyü de alabiliriz. Bunun da... Üst kısmında bile arkadaşlar o kısımda boş kalan yerlere bile yumurta atılmış. Yani anar gerçekten çok verimli bir anarıymış. Karnı da doymuş. Şimdi son çerçevelere son iki çerçeveye geldik arkadaşlar. Burada normalde istediğim ya yani yapmak istediğim, görmek istediğim şey de bu çerçevede e, yavru olabilir. Bu aranın ciddi bir şekilde sıkıştığını gösteriyor demişim. Bu da pupalı çerçeve, larvalı çerçeve, yarva miktarı da biraz var. Ama bunda da bir gıda stoğu yok. Önceden bu çerçeve gıda çerçevesiymiş arkadaşlar. Galiba bu son çerçeve evet. Başka çerçeve yok tahta gözüktü karşıda bal çerçevesiymiş onu da kullanmış balonu kullanmış oraya da yavru basmış herhalde. dışarıdan karnını doyurabiliyordur ama ekstra verim verebilecek gıdası kalmayacak Ya yani ben çerçeve koyduğum zaman belki şişiremeyecek ama ben çerçeve koyduğum zaman hem şişirmesini istiyorum ki şişirdiği zaman şunu anlıyorum ben getirdiğini kullanıyor benim verdiğimde eksik olanı tamamlıyor. Artanıyla petek şişirebiliyor diyorum. Ama getirdiği yetmiyorsa yani 2 kilo bal gerekiyorsa günlük. Ama 1 kilo 800 elde edebiliyorsa 200 gram elde edemiyorsa. Özellikle o da yavru beslemesi için kullanılacaksa bakın. Yavru yetersiz beslenmesini kesinlikle istemiyorum. Ben yetersiz beslenen yavrunun problemini yarın görmem. 20 gün sonra Kuluşka'dan çıktığı zaman görürüm. O yavruyu tekrar toparlama şansım yok benim. Ben besleme döneminde özellikle gıda sıkıntısı çekmemesi. Bal döneminde yavru yetersiz beslenmiş. Tamam bir grup yavruyu kaybedebilirim ama ben balakım dönemini geçirdim. Ondan sonra benim arıyı toparlayabilmek için önümde bir süre var. Besleyebilirim de. Antibiyotik de verebilirim. Her şeyi yapabilirim. Çünkü ben daha bala girmeyeceğim. Ama bal döneminden önce benim arıyı tam kadroyla geliştirip bala sokmam şart. Burada de verebilirim. Her şeyi yapabilirim. Çünkü ben daha bala girmeyeceğim. Ama bal döneminden önce benim arıyı tam kadroyla geliştirip bala sokmam şart. Burada bir beslemenin ilaçlamanın yani er, geç vakit ilaçlama yaparsam o ilaç kalıntısı balda çıkabilir. Yani bal dönemine yaklaştıkça ilaçlama yapamam. Beslemeyi aşırı ve düzensiz yapamam. Düzgün yapmam lazım. Ve kadroyu sağlıklı bir şekilde oluşturmam lazım. Yani yavrunun yeterli beslendiğine emin olmam lazım. Yavruyu kaybettiğim vakit ben bir parti yavruyu kaybettiğim vakit bal akım döneminde bala çalışacak bir kadroyu kaybetmiş olurum. Ama bal döneminde yavru yetersiz beslense bile veya bal döneminden sonraki dönemde bakın Haziran-Temmuz'da hasatı yaptığımızı düşünelim. En erken Temmuz'da yaparız. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım bakın bu sene Kasım'a kadar sıcak geçti zaten. 4 ay var. Ben bal arıyı kaç ayda yetiştiriyorum? Nisan, Mayıs, Haziran'da bal'a giriyorum zaten. İki aylık periyotta bal arı yetiştirmeye çalışıyorum. Ondan sonra baldan sonra benim zaten 4 aylık periyodum var. 4 aylık periyotta arıyı sağlıklı bir şekilde bakım yapabiliyorsam kadrosunu genç bir şekilde yenileyip kışa girmeyi amaçlarım. Ama bal dönemini kaçırdığım vakit benim kestane hılamur balı için 20 günlük, 25 günlük zaten bal akım dönemim var. Oraya Sağlıklı bir kadroyla ulaşmam lazım. Bütün hedefimiz bu arkadaşlar. Bu videonun çekildiği tarihe de bakacağız. <gülüyor> Şimdi o çerçeveyi de koydum. Bu kuluçkalıktan çerçeve aldım. Bir düzen vermem lazım. Bakın son aldığım çerçeve açık yavru bulunmayan bir çerçeve olduğu için ve arının kadrosunun tam olduğu için Oraya bir tane yeni çerçeve koydum. Çünkü onun dışındaki kalan yavru ama komple kapalı yavru. Yani açık yavru yok. Normalde burada bal çerçevesi olacaktı ama bal çerçevesi olmadığı için onu en dışta bıraktım. Bal çerçevesi olsa, olsaydı da aynı şeyi yapacaktım. Bütün çerçeveleri bir tarafa itekliyorum, öbür tarafa. Ve bu arada çerçeve aralarına duman veriyoruz ki arılar orada ezilmesin. Şerbetliği de alıyoruz üst kata. İki çerçevelik boş yer oldu şimdi orada. Şuraya da bir tane çerçeve koyuyorum. Şimdi bir tane daha çerçeve koymam lazım. Onu da tekrar öbür taraftan itiyorum. Oraya da bir tane çerçeve koyuyorum. Bir tane daha çerçeve koymam gerekseydi onu da ister sağ tarafa ister sol tarafa hiç fark etmez. Bu. Bundan sonra iki tane daha çerçeve koymanız gerekse de sağ tarafa sol tarafın önemli olan yavruların aşağıda toplu halde durması. Yukarıya koyduğunuz yavruların da onun üstünde durması. Bakın katı öne doğru hafif kaydırarak uygulamada söylediğimi önde pervazımızın olmamasının gerekçesi bu. Çerç, ç, katı öne doğru kaydırarak katı koyuyoruz ki elden geldiği kadar az arı. Bakın altta salkım yapıyor. Onlar hep ezilir yoksa. Yavru, yavru yani. Yukarıdaki yavruları da alttaki yavru alanının tam üstüne gelecek şekilde ortaladım. Bunun sağ ve sol tarafına yine yeni çerçeve koyuyorum. Bu hem arıların asılması için hem de gay şayet gıda arttırılırsa o çerçevelere mum yapabilmeleri için. Gene burada fazla çerçeve konulabilir ama fazla çerçeve konulmasına normal eğer arıya gidip gelmenizde bir sıkıntı yoksa fazla çerçeve koymak istemeyiz. Neden istemeyiz? arı mum gereksinimi olmaya başladığı zaman burayı komple çerçeve doldurduğunuzda gidip ondan uzak kalan bir alandaki çerçevenin mum parçalarını toplayıp diğer tarafta kullanır. Kendi Üretemiyorsa. Gıda zaten yeterli gelmiyor. Yani şu arıda gıda fazla geliyor mu? Yok. Zaten Ucu <gülüyor> belki hani yetmiyor bile gelen. Şimdi bu arı Güçlü bir arı, kadrolu bir arı ama mumu gene öbür taraftan yolabilir. Niye? Hazır orada mum varken niye yavruya yedireceği balı kullanarak mumu retsin? O yavrunun üst kapağının kapanması için bile gerekli mumu etraftan yolarak taşıyabilir. Onun için koyduğunuz çerçevelerdeki mumları taşır. Taşıdığı zaman da ne olur? Telin bulunduğu yer var ya o telin bulunduğu yerdeki mumlar ince olduğu için onları taşır. Hep o telin bulunduğu yerler boşalır. Boşalınca petekler kopmaya başlar. Şerbetliğimizi de koyduk. Bu araya şimdi 2 değil 5 litre şerbet de versek dolduracak bir alan neredeyse yok. Ancak yavruların üst kısmında boş varsa oraları doldurur. Muhtemelen de o koyduğumuz yeni çerçeveleri şişirir. Aşağıdaki kapatacak mısınız? Yok bunu da kapatmayacağım. Şimdi burada arkadaşlar şu var. Ben hani örtü kullanmasını sizin kafanızda soru işareti olmasın diye söyledim. Yani insanlar tereddüt ederler. Hani alan geniş arı ısıtamayabilir diyor örterler. Örtün. O şekilde çerçeve koyduğunuz zaman evet. Ama şu nüfustaki ve şu şekildeki bir araya kat konulduğu zaman hangi dönemde olursa olsun benim bu araya sadece tek gayem besin yetiştirmek. Aç kalmadığı sürece bu arı üşümez. Üst kattaki yavru da üşümez. Alt kattaki arı ısınıyorsa üst kattaki rahat rahat ısınır. Çünkü sıcak hava yukarı doğru çıkıyor. Bu şunla karşılaşıyorsunuz. Üste koydu çerçeveyi besleme yapmıyor adam. Geliyor üstteki yavruları problemli görünce diyor ki bak üste koyduğum arıları hava soğudu üşüttü. Evet üşüttü. Ama üste koyduğun için üşütmedi bakın. Aç bıraktığınız için üşüttü. Aç bırakmasanız şu arının şu nüfusta dayanamayacağı bir ısı derecesi yok sıfırın altına kadar. Üşüsü önce altlattaki... Evet yeter ki gıda yeterli olsun. Dediniz ki ben katı koydum ama ya bir hafta yokum işte gideceğim. Bu şekilde katı koydunuz. Besleme yapılmasını istiyorsunuz ama şerbet verirseniz ne olacak? Bir gün iki gün alacak diğer günler boş mu? İşte burada katı gıda verebilirsiniz. Bu arı o gıdayı tüketmekte hiçbir sıkıntı çekmez. Su veriyorsa suyu da ayağına getirir. Tamam mı? Onu tüketmesi için bal gerekiyorsa, o balı da taşıyor zaten. Gene tüketir. Yani bu arı için hiçbir sıkıntı yok. <gülüyor> Artı dediğiniz gibi ben 2-4 gün buradayım, ama 4 gün sonra gideceğim. O yeni çerçeveler koyuyor mu? Alternatifleri söylemek bakımından görsel olarak gördüğünüzde aklınızda daha rahat kalır. Ya ben gideceğim ama. Ee, 2-3 gün şerbetleyebilirim. Ondan sonra 10 gün yokum. 10 gün sonra da bal akımına girmeyecek arı. Birkaç gün daha var diyelim. Ama arıyı aç kalmasından korkuyorsunuz. Elinizde şişik petekler varsa sağlı sollu birer tane şişik petek koyarsınız. Gene o petekleri alabileceğiniz durum varsa ardı ardına her gün iki şer litre şerbetleme yaparsınız. O petekleri de doldurtturursunuz şerbette. Ondan sonra gidersiniz. Arı ihtiyacı varsa o peteklerden kullanır. Onlara bir de işaret koyarsınız. Geldiğiniz onlar tükenmişse bırakırsınız bal akımında da kullanır onu. Tükenmemiş onlar doluysa tereddüt ediyorsunuz şerbet koydunuz ya. Onları alır zayıf arılarınıza koyarsınız bala sokmayacağınız arılara. Ve arı gene bağısız bir şekilde bal toplayacak nüfus olarak bal akımına girer. Balda da hiçbir problem yaşamazsınız. Yani burada sadece ne yaptığınızı kendiniz bilinçli bir şekilde hareket ediyorsanız hem arıyı geri vurdurmazsınız hem de alabileceğiniz en iyi verime ulaşırsınız. Ana bu arkadaşlar. Petek konusunda bir şey söyleyeyim. Şimdi biz iş yerinde petek takıyoruz. Yani Türkiye'de kimse takılı petek satmıyorken biz petek takıyorduk yani Şimdi hem bu şey için eee İnsanlar, yapamayan insanlar var. Gayet normal olarak takılı hazır çerçeve istiyorlar. İşinden dolayı yapamıyor. Ya tabii tabii. işinden dolayı yani beceremiyor. Bizim yaptığımız çerçeve daha hoşuna gidiyor. Ve bunu hep söylüyorum. İnsanlar hani ya siz hep çerçeve yetiştirme Bakın biz bir yalavanın değil ya arıcılarının beşte birinin dörtte birinin çerçeve ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip değiliz öyle yani. Yani 5-10 bin tane çerçeve siparişi gelmeye başladığı zaman elimiz ayağımız karışmaya başlar. Öyle bir şey yok. Yani bizim böyle bir hedefimiz yok. Çerçeve yapalım da herkese çerçeve satalım da. Sadece acil durumlarda kullanılması için ihtiyaç giderilmeye çalışılıyor. Yani ana gaye bu. Yoksa herkese hazır çerçeve yetiştirmeye çalışırsanız böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yapamazsınız. Onun için herkesin petek takmayı öğrenmesi lazım. Petek takmayı öğrendiniz. Bakın şimdi bomboşuz ya. Oturursunuz. Ben minimum 100 çerçeve kullanacağım diyorsunuz. 100 tane çerçevenizi takar hazırlarsınız. Tellersiniz. Baharda da sadece petekleme kalır. Onu da 2 günde petekler koyarsınız kedine. Sezon içerisinde kullanacağınız çerçeveler elinizin altındadır. Bu iş böyle yapılır yani. Ha ondan sonra aniden petek ihtiyacı oldu. Planladığınız dışında 10 tane 20 tane tedarik edersiniz. Ama ya işte orada petek takılıyor diye hem karlı değildir hem de yetiştiremezsiniz. Şimdi biz petek takıyorken şöyle bir şeyle karşılaşıyorduk hep. Tabii ben lisede falan o zaman takıyorum. Birkaç sene böyle odanı biz peteğe düzgün bir şekilde takmaya çalışıyoruz. Telleri kesmeyecek şekilde peteğe takıyoruz. İşte müşteriye veriyoruz. Bazı seneler... Çok insan geliyor şikayet ediyor. Ya bu teli takarken çok mısı verdiniz. Arılar hep peteği oradan kesti. Ben de o zaman düşünmüyorum gayet normal olarak diyorum ki herhalde biz gerçekten bir defo elektriğin akımında mı bir sıkıntı var? şey yapmıyorum. Yani çok arının başına da incelemiyorum. Daha sonra dikkat etti ki bunu seneler itibariyle karşılaşınca bahar verimi kıt olduğu senelerde bu şikayetler artıyor. Hep arılar peteğe Balın bahar döneminde bol bol geldi, arının kaynının doyduğu senelerde hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra dikkat etti ki siz arının ihtiyacından fazla çerçeveyi bırakıp arı soğukta çekilince getirdiği gıda da yetmeyince o tel kısmındaki mumları toplamaya başlıyor. Çünkü orada bir tel var hemen üstünde ince bir katman mum var. Oradaki mumu parça halinde koparıp kullanabiliyor. Çünkü arı da bunu sıcak olarak kullanabiliyor. Soğuk bir mumu sökemiyor ki yerinden. Güneşe koyduğunuz mumu yoluyor arı. Gölgedeki mumu yolamıyor. Çünkü güneşteki mum yumuşuyor. Arının çene yapısı kesici değil dedim ya işte. Kesemiyor ki mumu. Ezebiliyor, yuvarlıyor, kovala taşıyor. Daha sonra fark etti ki problem özellikle gıda yetersizliği. Petek koymaya başladığınız dönemde arının gıda bakımından yeterli ve doyduğuna kesinlikle kanaat getirmeniz lazım. Petek şişittiriyorsanız. Biz işte bu petek şişittirmeyi yerine tam olarak getiremediğimiz için hep mum açığı veriyoruz. Ben bir plaka petek kullanıyor muyum arkadaşlar? Çok basit bir mantık. Bir plaka petek kullanıyorum. Arının orta, çerçevenin orta kısmı. Arı bunun dış kısmına gene mum üreterek mum yapıyor. Ben bir dahaki sene gene bir plaka petek kullanıyorum. Önceki sene kullandığım peteğin mumunu erittiysem o petekten zaten bunu çıkartmış olmam lazım. Bunun üstüne arının şişirdiği bana gene kar olması lazım. Bizim her sene mumumuz yetmiyorsa bize Demek ki biz bunu bir yerlerde kaybediyoruz. Güveye yediriyoruz. Arajide bırakıyoruz, çürütüyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Bunda daha dikkatli olmamız lazım. Elden geldiği kadar mum, mum üretimini ziyan etmememiz lazım. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi diğer bir şey de, şimdi burada görsel olarak hazırladığım, daha önce anlattığım bir nazono bezinden koku salgılanması vardı. Onu görebilmeniz için bir video. Bilgisayar da videoyu açana kadar başlayalım. Ama hata bende bunu. Hocam Daha video açacaksanız yani şey yapın. Değiştireyim bunu da. Çambalına ben havalandırmayı açıyorum, onu iyi açıyorum. Bakın burada arkadaşlar kovanın uzak mesafeden baktığınız zaman bir sürü arı ön tarafta yığılı. Ve bu kovan polenliksiz bir kovan. Altında havalandırma yok. Kalabalık bir arı. Bir abimizin arısıydı benim arılıkta. Şimdi... Yüzleri kovana dönük olanların hepsi kovan için havalandırma yapıyor. Nazal kokusu değil bakın burada. Sıcak havayı dışarıya atıp içeride soğutmaya çalışması. Bu ikinci uçuşu, ikinci uçuşunda arılar kovana dönük olarak kovanın yerine ezberleyecek şekilde Yoğun bir şekilde uçuş yapıyorlar. Burada kovanın yerini ve ezberleyip aynı zamanda kanat uçuş yapmalarını sağlayacak kanat göğüs kaslarına aktif hale geçiriyorlar. Tekrar, Burada uçuş çok yayılacak şekilde değil. Ee, bunun yağma ve oğul uçuşuyla karışmaması için söylüyorum. Bakın bu kendi kadrosu yoğun uçuyor. Yağmayı göstereceğim birazdan. Oğul'da ise bu kovanın ön tarafında yüzü dönek uçanların dışında yoğunlukla dairesel uçuş yapanlar çok var. Yani etrafta dairesel olarak uçuş yapanlar çok daha fazla. Onlar artık yani geniş bir alanda Anağarınız sarkabileceği, tutunabileceği bir yer arama şeyinde. Bu da bir kovanın yağmalanması arkadaşlar. Bakın burada kapağı kapattığınız zaman üst kapağın oradan artık girmeye çalışıyorlar. Öbür taraftan yok. Kovanın yanından girmeye çalışıyorlar. Arkasından girmeye Yani orada bir bal kokusu var ve biliyorlar ki orada yağmalanacak bir bal var. Ve burada gene ayırt edeceğiniz bir diğer bir özellik kovanı açtığınız zaman duman verdiğinizde o yoğunluğun hepsi uçuyor. Yani bir kovan kontrolünde duman verdiğinizde arının neredeyse hepsi uçmaz. Bir arı havalanabilir ama yağmada açtığınızda duman bile vermeseniz büyük bir bulut havalanır. Bu arının yağmalandığının göstergesidir. Kovanın yağmalandığının göstergesidir. Bu kovanın yağmalanması bittikten sonra bu arı zayıfsa bunu zorlamaya başlayacaklar. Bu bitince öbür künü. <gülüyor> bu yani şey dedim yani ya bir arıca. Efendim? Arıyı iyi beslemiştiniz, iyi çoğaltmışsınız. Artık bulduklar delikten hister balarda çok seviyorlar. <gülüyor> evet evet. Beni çok seviyorlar onlar bir arıcı abimizin dediği var dedim yani ya kovanak fare girecek peşinden kedi de girecek yani o delik olmasında sıkıntı yok diye yani. içerideki arı güzel olsun yeter ki bu kat konulması kat kontrolleri şimdi. Şimdi bu kontrol edilmesinde bakın. Şimdi bu kat, kat varken kontrol ediyor. Üst, üst tarafta durumu kontrol ediyoruz. Daha sonra kovanın alt tarafındaki durumu kontrol etmek için alacağız. Bunu hızla geçeceğim. Burada kovanın Kalabalık nüfusa geldiği zaman ne duruma geldiğine kanaat getirmeye çalışıyoruz. Bu arı neredeyse 20 çerçevelik nüfusu tam dolduracak şeye gelmiş, düzene gelmiş. Bakın kapalı yavrular full, kapalı yavrular full. Yani bu arı 2 kat, üst kat evet. ikinci kat bu. Bu arı alt kat, üst kat komple kuluçka olarak şu an çalışıyor. Ya bunda üçüncü kat atı, atma, bala girerken eğer üçüncü bir katı doldurabileceği kanaati varsa atılır. Evet. Ama hemen onu da söyleyeyim. Kat konulduğu zaman söyleyeyim. Ee, bala girileceği zaman bal akımının iyicene içeriye dolduğunu görene kadar bir kat daha atmam mı? Yani o arı katı koyabilirim üçüncü katı. Onda petekleri şişirebilir. Şişirebilir ama benim gayem o petekleri üçüncü kata doldurması değil. Bu ikinci katta yavruyu çıkartıp bu alanı doldurmasıdır. Yani o yavru çıkacak oraya bal dolduracak arı. Aşağıda yer varsa kuluçkayı aşağıya çekecek. Yukarısı bal dolduracak. Ama arının kalabalıklığını düşünüp hep üstte bir kat atılır. Şişirilir arı tarafından. Ondan sonra onun şişirdiği bir kat daha atılır. Siz balı doldurduğunu görmedikten sonra bir kat atıyorsanız arıya sadece mum şişittiriyorsunuz. Balı stoklattırmanız lazım. Stoklatıldığını görmeniz lazım. Arı balı stoklayacak ki yavru yapamayacak, nüfusu azaltacak. Ama siz alan genişletip yavru attırıp alan genişletip yavru attırırsanız bal zaten geçer. Ondan sonra bakarsınız ki kovanda bal yok sadece yavru var. Yani yavruyu yapabileceği yavruyu baldan önce yapmış olacak arı. Ondan sonra artık çıkan yavrunun yerine balı dolduracak. Biz bunu da genel itibariyle hata ediyoruz. Yani bunu biz ne kadar? Üçüncü katı bal akımı başlamadı ama üçüncü katı doldurdum. Oraya da yavru yaptırdım. Şunu hep sorarım. Arıya üçüncü katı koydum. Der arıcı bana. Ben de derim ki en alt katta ne var? Baktın mı? Ya alt kat bakılır mı der arıcı. Alt katta ne olduğunu bilmiyorsanız üçüncü katı koymanızın hiçbir anlamı yok. Yani siz evinizin üçüncü katını çıkıyorsunuz alttaki yolunuz taşınmış gitmiş yani şimdi. Siz üçüncü katı niye çıkıyorsunuz yani? Hiçbir anlamı yok. He, kiraya veriyoruz. Güve kelebeğine kiraya veriyoruz. Yağmacılara kiraya veriyoruz. Eşek arıları ve sarıcı arılara kiraya veriyoruz. Ama kiraları topluyamıyoruz işte sıkıntı İkinci katı her defasında alt Her defasında değil de e, yani nasıl dedim ne kadar aşağıda da yavru var mı aşağıdaki durum ne? Bir genel itibariyle bakmanız gerekiyor. Yani haftada bir bir kontrol etmenizde fayda var. Yani ben her zaman... Şunu söylüyor adam, alt kat zaten dolu, üst katta da 4 çerçeve, kaç çerçeve, ben bunu çok yapmışımdır aralığa gidip. Bu arada kaç çerçeve yavru var? Yukarıda 4 çerçeve yavruyu görünce arıcı der ki 14 çerçeve yavru var. Ama katı kenara aldığınız zaman bakarsınız ki alt katta çok büyük bir icraat yok. Olsa olsa 4 çerçeve yavru var, 8 çerçeve yavru vardır. Orada. Yani o araya bazen kat konulmasına bile gerek yoktur. Ve yeterli gıda verilmiyorsa bir anlamı yok zaten o arının o duruma getirilmesine. Bu hataların çoğunu yani arıcılar yapıyor bakımından söylemiyorum. Ben de yapıyorum bu hataların çözümünü bazen. Yaptığım için sizi uyarıyorum ki aynı hataları yapmayalım. Alt katta şunu çok karşılaşırız. Bala gireriz çıkarız. Üst katı açarız. Üst katta işte yavru var Altı çerçeve kenarlarda birer ikişer çerçeve bal var. Katı kenarı alırız. Alt kata bakarız. Alt, alt full polen dolu. E ben ne yapayım poleni 10 çerçeve, 8 çerçeve, 6 çerçeve poleni bana bal akımı geçtikten sonra hiçbir anlamı yok. Ben orada onu kullandırtamam ki arıyı. Arıyı alt kata koyamam. O polenleri alırıp kenarı koyamam. Sadece balı alırım. Bu sefer arı 2 katlı kalır. E, bal akımı geçmiş. Tamamen başınıza dert olur. Ama alt katı daha önce kontrol edip bal akımına girmeden önce alt katta bu kadar yoğun polen olduğunu gördüğünüz zaman bir çerçeve kapalı yavru, iki çerçeve polen arı bölersiniz bir tane. O bile size poleninizi bakın kullandırtır. Ama bal akımından sonra yaptığınız zaman o arıyı yağmalattırırsınız böldüğünüz arıyı. Misal bal akımı gelmiyorsa dışarıda. Yani çeşitli sorunlar... Ama... Üretim dönemi içerisinde, yoğun üretim dönemi içerisinde sorunu tespit ederseniz çözebilirsiniz. Ve sizin için baldan sonra sorun olmaz. Çünkü fazla bir polen çerçevesi yoktur. Kullanmayacağınız bir çerçeve yoktur. Daha rahat planlama yaparsınız. Ha burada tabii ki sizin hani kontrol edebilecek bir arı becerisi edinmeniz lazım öncelikli olarak. Ondan sonra Kontrol edebileceğiniz bir arı ırkına sahip olmanız lazım. Yani saldırgan, hırçın, huylu bir arı ırkıyla ile siz kontrolü rahat rahat yapamazsınız. Kendisi yok Bir de gitmiş. Bu arada bir sorun yaşamışız. Sorun yaşayınca dönüp tekrar kontrol etmeye başlamışız. Bir grubunu almışız, ayırmışız. Şimdi bakın vücudun komple tüylerle kaplı olduğunu görüyorsunuz. Polen keseciklerinin bulunduğu yerler. Ön ayaklar, arka ayaklar. Dil yapısı bakın. Bu şekilde çene. Antenler, gözler. Balı. Toplayabilmişim. Yok çene aralarının mesafesi. Şimdi oradaki değerlerin hepsi ortalama değerlerdir. Irk özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. Dil yapısının uzunluğu falan onların hepsi belirli. Ortalama değerler veriliyor. Gözler birleşik gözler bakın. Binlerce bin, birleşik göz. Peniyel gözler Abdomen halkaları bakın kat kat Kanat kıskançları Tek bir kanat gibi hareket edilmesi ve dairesel dönebilme özelliğine sahip Polen topla. Polen sporları da gayet güzel yapılmış bakın. When kadar gösteriyor genelde. Evet şu nakliyeyi de görmeniz için bu arı nakledilmesiyle ilgili. Bakın dün ışırken naklediyorlar. Burada bu Amerikanların nakil işlemi. Burada işte bir tır dolusunda yaklaşık 500 civarında bir koloni var. Orada işte bir tanıdık gittiği zaman söylemişti şey. İşte orada binin altında arısı olduğu zaman amatör arıcı gibi bakıyorlar. Yani onun üstündeki arıcılar arıcı gibi çalışıyor. Ama hobi amaçlar işte bu. Evinin bahçesinde bir iki kovan arıcılık yapanlar da var. Çok farklı tabii büyük bir ülke. Bu tamamen bir sektöre olarak çalışan kadro. Her yere arıyı gezdiriyorlar ve paletler üstünde. Paletlerden bloklar halinde arılar indiriliyor. İşte arkada Ford var. Tırın arkasında. Bu birinci sevkiyat. Yani bu kamyon ilk kamyon. Bundan sonra ardı ardına tır geliyor oturları da indiriyor oraya. Yani bu sadece bir tanesi. Ee, üstleri işte arı kaçırması, kaçan arıların dağılmasını engellemek için örtü dolu. Bu kovanların kaçmış değil. Bunlar zaten açık taşınmış. Yani burada şöyle bir yorum var. Bal hasatı geçmiş. Geçtikten sonra arıya yer değiştirilmiş. Böyle bir şeyde... Sormuşlar bizim arıcılardan. Demişler işte bu kadar arı niye katıyor? Bunlar tarlacılar. Bu tarlacının benim bu gittiğim yerde ihtiyacım yok zaten. Ya yani ben ta bal taşıyacağım bir yere gitmiyorum. Boşuna, gerek Boşuna besleyecek kadroyu kırdırma gibi bir şey. Farklı sistemdir, farklı özellikler vardır. Kovan tipleri farklı. Evet. Bakın dışta bu blok halinde arı var görüyor musunuz? Zaten kapanmamış zaten yani uçuş dediği. Evet. Açık taşınmış arı. Olduğu gibi yüklenmiş hatta gündüz belki yüklenmiş. Orada kalan tarlacı da orada bırakılmış. Yani kovandaki kalan kadroyu hızlı bir şekilde kovan içi kadroyu getirip onu tekrar toparlamak gibi olabilir. karlılık zararlılık oranını farklı yani bunu yıl boyu bakıp bu araya değerlendirmeniz lazım. Yıl boyu duruma göre karar vermek lazım. <gülüyor> çerçeve aynı Langstroth tipi. Yani çerçeve şey e, genelinde bir farklılık yok. Aynı ölçüde standart Langstroth çerçeve. Kovan tipleri farklı. Bakın blok blok indirmiş. Görüyor musunuz? yerde zaten çiçekler yarı yarıya solmuş. Yani getirdi yerde bakın. gösterdiği ölüydü Evet ama bakın şu kademe kademe açan bir bitki yani sonbahar döneminde getirdiği bir yer burası. Evet. Burada yani bu belgeselde irdeledikleri şey arı kayıplarının neden olduğuna dair o önceki senede bu farklı üniversiteler geziyor dünyadaki ve bunlardan işte oradaki o konuda araştırma yapanlara soruyorlar. İşte ilaçlar olabilir mi? E, sindirim sistemi hastalıklarına sebep olan mikroorganizmalar olabilir mi? Ölen Toplu kayıplar veren bölgelerdeki arılardan örnekler alınıyor. Hatta DNA'larına kadar bakılıyor. Yani bir aile bir ırk özelliğine sahip arılar mı acaba hep öldü? Bunun gibi araştırmalar yapılarak işte bir sonuca varılmaya çalışıyor. Bu belgesenin yapıldığında da yine çok iyi bir sonuç alamadılar. Burada ilaçlamaları değerlendiriyor. Şimdi burada bir şey daha göreceksiniz. Birazdan onun için geri aldım. Ee, şehir arıcılığı diye bir arıcılık sistemi dünyada farklı şeylerde. Bu da işte Paris'te e, bir arıcıyı gösterecek. Acaba şehirdeki arılarda da kayıp oldu mu? Onu irdeliyorlar. Ee, arı baktığı yere bakar mısınız? arkadaşlar Meskün mahalle yakın olmayacak dediğiniz adam çatı katında zaten arı bakıyor. Bir katedral midir nedir? Hocam, burası gökyüzü. Bu arada Ya bu parklardan, bahçelerden, balkondaki çiçeklerden toplanan ballan faydalanmaya çalışarak yapılan bir arıcılık yani. Doğarda o olduğunu söylüyorlar. Ya, <gülüyor> ya evet öyle söylüyorlar. Şimdi bizim şöyle bir yerde kovan koyduğumuzu düşünün yani. Ortalık karışır. Sen nasıl oraya arı koyuyorsun diye. Ve kaç kat koymuş arının üstüne görüyor musun? 3-5 Benim dediğime gelmiş bu hocam. 3-4-5 gidiyor. Deneysel amaçlı mı koydular acaba? Hayır, hayır. Böyle arıcılık yapanlar var. Yoklar da Bunlar acaba sadece deneysel olarak mı çatı Çünkü az var. Kova. Yok yok öbür tarafta da var. Çatıyı blok blok karşılıklı kullanmış. Evet ağaç çiçek tarlaları. Ekmek. Bu, çiçek bu arı ekmeği. Arkadaşlar bu da çok süper bir şey. Yok ya öyle bir şey yok. Yani. O biraz senaryo. Bu tabi. Ee, onlar bu belgeselde dünyada en pahalı satılan bal olarak lavanta balını görüyorlardı. Anzer'i bilmiyorlar demek yani, işte yani. yani. <gülüyor> nasıl biliyorlar hocam? Her seneki Amerikan başkanlığı özel bir kilo Önce gidiyor. Hı. Bilmiyorum yani o belgeselde anladım. öyle demiyorlar yani şimdi yani o, ne bileyim. Bir şey diyemem ben o konuda. Şimdi burada Amerikan başkanlığı her sene mutlaka gidiyor musun? İyi çok güzel. Bu lavanta bakım alanları komple parfümere amaçlı. Bizde de başladı artık. Isparta ha. tarafında lavanta ekimi yapan büyük araçlar başladı ve arıcılar buralara gerçekten akın etmeye başladılar. Kademe kademe açıyor. Lavanta üzerine çalıştığım için biraz söylüyorum. Çok e, Haziran'ın başında açıyor ve Temmuz'un ortasına kadar çalışıyor. Araştırmada vardı. Burada yoğun ekim yapılan yer yok. Kütahya'da da olabilir. Isparta'da var. Yani burada onlar çiçeğini toplamak için yapıyorlar. Veya işte parfümeri amaçlı olarak yapıyorlar. Ee, arı için yapmıyorlar ama arı, arı için de faydalanıyorsunuz. Arı için yapanlar da var diye duydum ben. Bu hasatı ve bal süzme makinesinde süzülüş şekli arkadaşlar. Bu lavanta balı işte. Şeker yedirmiş, yedirmiş işte. Almanya'dan bir ilaç getirdi. Dedim mor dedi, yedi, bundan sür dedi. Arasana hiç konmayın. Başta yüzüne, gözüne, kulağına, kollarına sürmeyin. Ben öyle bir bilmediğim ilaç kullanım. On dakika sonra arı bir saldır diyor. Arkadaşlar. Arı sütü paketlenmesi. Yeah. <gülüyor> Adamlar bal hasat eder gibi arı sütü yeah. paketliyorlar. <gülüyor> o kadar bol O. Yani tonlarca üretim var orada yani şu dedim ya şerbeti basmışlar basmışlar işte <gülüyor> çok olunca biz şüpheli bakmaya başladık. Neyin? Bizdeki arı küçük bu kocaman şeye dolduruyor. Ya bu, işte. bu bal paketleme. Şimdi bu burada da bir şey hemen anlatacağım. Burada bir e, bu alan bakın böyle geniş bir ovalık alanın içerisinde nehrin kenarında ovalık alanın içerisinde böyle dağlık araziler var. Bu dağlık arazilerde meyvecilik yapan bir adam var. Bu adam yoğun ilaç kullanılmasından dolayı böcekler ve arılar ortadan kalkıyor. O mıntıkada. Ve bitkilerin tozlaştırılması için Böcek kalmıyor neredeyse. Bu sorunu Çin'de işte saraya mektup yazıyor. Adam yolluyor. Diyor ki böyle böyle bir sorun var. Meyve alamıyoruz biz. Bir iki kere yazıyor. En son diyorlar ki o zaman böceklerin yaptığı işi kendiniz yapacaksınız diyorlar. Nasıl yapacağız diyorlar. Böyle çiçeklerin polen tozlarını işte fırçalarla şeylerle topluyorlar. Ondan sonra bu topladıkları poleni kurutuyorlar bir şeyde. Ee, bir lambayla. Ondan sonra birazdan göreceksiniz. Bir sopanın ucuna tüy bağlıyorlar. Tüyü bağladıktan sonra böyle çiçeklere teker teker değdire değdire kavanozda tozlaştırma yapıyorlar. Ve böylece bakın bu, bu tozlaştırma yapıyor bu insanlar. Ve böyle toza bu şey Padişah'ın almak isteyen adama verecek cezadan bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam kere olan masalı gibi bu. Ya tabi senelerce böyle uğraşmış ve meyvecilik yapmış. Adam diyor ki yani artık diyor insanlar diyor şehire göçmeye başladılar ve çalıştıracak insan bulamıyoruz. İşte adama soruyorlar arıların tekrar gelmesini ister misin? Tabii ki diyor yani arılar olmayınca hiç benim alamıyoruz yok diyor yani armut yetiştiriyor. Kesinlikle hiçbir verim alamıyoruz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu alanda işte. Tam ya. yani. i̇nsan çok <gülüyor> Topla şimdi. Hayır, Yoksa temel zaten alır da orayı. Oradan, oradan çok insan var canım, o yani, <gülüyor> Buradan sonra bunda göstereceğim bir şey yok. Ama. Bizde tam tersi insanlar obaya taşınıyor, bitkileri dağlara yatırıyoruz. Evet. Ama bu oluyor. genelde kırsal denilen yerler onların kırsal. Hı -hı. Hep Orada da aynı sorun var. Orada da göç çok fazla olduğu için ee, sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Bunu kapatıyorum. Şu ışığı tekrar yakabilir miyiz burayı? Çantayı buraya mı bıraktı? Kubilay şunu tekrar toplayabilir misin? bunu falan alayım da. Şimdi arkadaşlar gelişim periyodunu söylerken bir konuyu sonra anlatacağım dedim. Karışmasın diye anlatmadım. Şimdi anlatacağım. Ee, arının düzenli yumurtladığını görüyoruz. Evet. Kovanın içerisinde belirli düzende anağar yumurtluyor. Ve bu düzendeki duruma göre biz anağarının verimli olup olmadığını ayırt ediyoruz. Aynı blok halinde yavru olacak. Yavrular arasında dengeli bir dağılım olacak. Yani bu kısımda blok blok pupa, blok blok yumurta olmayacak. Ayrı ayrı olmayacaklar. Hepsi toplu halde olacak. Bunun düzensiz olduğu bazı durumlar var. Mesela arı gözleri ıslatmıştır. Bal doldurmuştur. O gözler dolu olduğu için ana arı yumurta atamamıştır. Çevrelerini atmıştır. Daha sonra o ballar boşaltıldığı zaman atmıştır. Bunu bir çerçevede görebilirsiniz. Diğer çerçevede... Blok yavru vardır. Yani bu çerçeve bozuk olabilir ama diğeri düzgündür. O düzgün olması o anarının düzgün yumurtladığını gösterir. Ama her çerçevede bu düzensizlik varsa... Götür istersen, istersen inerken bırakırız. Her çerçevede bu düzensizlik varsa bunun anarının problemli olduğundan olduğunu anlarız. Şimdi... Kovanda belirli bir gelişim olmaya başladıktan sonra, 4-5 çerçevelik neredeyse ortalama olarak nüfus oluşmaya başladıktan sonra Maktır. arılar mumu artırıp tetekleri yaparlar. Tekrar üretim devam edip fazla mum yapmaya başladıktan sonra içgüdüsel olarak şu alanlara Diğer üç aşama sırasıyla lamba, yapmaya başlar ve Yani mimi yaptı, arttırdı. Üretilecek petek yok. Şatlar oluşturmaya başlar. Fakat uçanlar hemen döllenmeye gitmez. Kolonbek hanı da altıgen yumurta. oluşturulan hücreciklerden polen ve Ne zaman ve anarı, yumurta atıp yeterli alam bulamamaya başladığı zaman Üç anağın içerisine bir yumurta bir bırakır. bırakır. O da bütün koloni için Bu Oğula dönmeye yönelik yaz ve sonbaharda yaklaşık 15 tane yumurta bırakır. Kışın yumurtamaz. Oğula dönmüş olanlardan dişi iğrenir. Başudan bambaşka yumurtalardan da her çeşitlar girişir. Kraliçe arı yumurtladıktan 3 gün sonra yumurtanın içinden küçük bir kurtçuk çıkar. çok e, genç bir ana değil, çok yumurta atamıyor. Koloni oğulansal olarak yavaş gelişiyor. Fakat bu neye sebep veriyor? Yani e, sayısal olarak şöyle bir örnek vereyim. Bir anarı 500 yumurta atıyor, bir anarı 50 yumurta atıyor günlük. Ve 50 yumurta atan yaşlı olduğu için hep 50 yumurta atıyor. Sonuçta ne olacak? Yani ortalama olarak aradaki farkı göstermek için sayı veriyorum. 500 yumurta atan daha kalabalık bir kadroya geldikten sonra tarlacı nüfusu artacak değil mi? Ve getirdiğini tüketemeyip depolamaya başlayacaklar. Ama 50 yumurta atanın tarlacı kadrosu az ama daha erken oturacak. Yani daha erken balı getirip arttırmaya başlayacak ve gözlere sıkıştırmaya başlayacak. Balı gözlere sıkıştırmaya başlayınca ne olacak? arının yumurta alanı erkenden sıkışmaya başlayacak. Ve anarı gene gözleri yumurtlamak zorunda kalacak. Yani yaşlı bir anağrının ana... Yeni anağrı yapmaya yönelik dönüşünün sebebi bu. Fazla yumurta atamaması onun erken yumurta alanına dönmesi. Yani gözleri erken doldurmasına sebebiyet verir. Yani o bir genetik özelliklerden dolayı oluşan etki. 2. Anağrının yaşlı olması. 3 yumurta alanının yani kuluçkanın sıkışması yeterli kuluçka alanı varsa ana arı yumurtayı atabiliyorsa ve atılan yumurtaya karşılık gıdasını alıp gene yumurta atıyorsa ana arı için çanlara yumurta atmasını gerektirecek bir durum yok. Ama kuluç kalanı sıkıştıysa ve yumurta üretiyorsa o yumurtayı bırakacak yer bu çanlar. Yumurtayı boşa da bırakır arı. Yani yürürken yumurtlayacak bir yer bulamadıysa o oluşan yumurtayı dışarıya arılarda aşağıya doğru atarlar onu. O kurur zaten. Kuruyunca bir... Yani yumurta normal yumurta topliğine başı kadar kuruyan yumurtada topliğinin ucu kadar incecik bir şey. Üflesen uçar gider zaten kuruduktan sonra. Şimdi bizim kontrol edebileceğimiz şey ana arının yaş dolup olmaması. Yani yumurtanın düzenli olmasını kontrol etmemiz lazım. İkincisi de kuluç alanının yeterli olması. Onun için yeterli çerçeveyi zamanla koyuyor ve ana yumurtlatıyor olmamız lazım. Bunu yapabildiğimiz sürece ol vermeyin Önüne geçmiş olacağız. Dolu kovanda hep şu. Ya oğul vermesin kat koyayım. Arı daha 6-7 çerçeveyken kat koymaya çalışayım. Kat koymanız sizin oğul vermenizi engellemez. Bunu bir kenara koyun. Kat alan genişletmesidir. Kuluçka genişletmesi değildir. Kuluçkanın genişletilmesi lazım. Kat koydum arıyı ama oğul verdi. Hep duyduğumuz şeyler. Bunun sebebi işte bu. Kat koymanız... Çerçeve de koyuyor tabii ki ama çerçeve koyması da sadece o alanı genişletiyorsunuz. Kuluçka alanı temin size çizdiğim gibi kovanın içerisinde çerçevelerin dizildiği zaman bu alan kuluçka alanıysa siz bu alanda yer açtığınız zaman kuluçkayı rahatlatmış oluyorsunuz. Kat koymanız sadece alanı genişletiyor. Siz evin üstüne üst kata evet inşaata başladınız bir kat yaptınız ama Alt kattakilerin ihtiyacı doğrultusunda mı yaptınız? Yukarıya çıkacak merdiveni onların kullanabileceği şekilde mi? Bütün kullanacak yaşamsal alanlar aşağıda, yukarıda hiçbir şey yok. Yatak odası yaptınız, çıkıyor adam orada soğuktan donuyor. Gidip yatar mı? Yatmaz, alt katı kullanır. Yukarıdaki katı da aşağıdaki insanın kullanacağı, ihtiyacını karşılayacağı şekilde dizayn etmeniz lazım. Alt katı yaptığınız merdiveni dışarıdan çıkıyor. Ayazda adam dışarı çıkmak istemiyor. Gidip aşağıda yatacak yani. Yahu koca evin üstüne kat yaptık gidip kullanmıyor kardeşim diyorsunuz ama. Arıda da aynı şey. Katı koyduğunuz zaman ihtiyacını karşılayacak şekilde düzen vermeniz gerekiyor. Yukarıya çerçeği çıkartmanızın mantığı da bu işi biter. Kuluçka işlemi tamamlanan çerçeveyi yu, yukarıya alıyoruz. O zaten kendi aynı zamanda ısı üretiyor. Kapalı yavrular aynı miktardaki arı kadar ısı üretiyor. Aşağıdaki yavrulara da yeni yumurta atabilecek alan veriyoruz ve gıda veriyoruz ki potansiyel ısıyı kaybetmesinler. Alan genişlete alanının hepsini yine ısıtabilsinler. Yumurta atmaya güçleri varsa gene yumurta ki ana arı oğula dönmeye sebebiyet bahar, yaz ve baharda, yaklaşık 15 bin Bu çanlar yumurtadır. yumurta atılmadığı yumurta zaman problem değil. Yumurta atıldığı şey zaman burada da tekrar kuluçka alanı değişir. çıkıp ana arı yumurta atmaya başlasa bile burada bir yavru var ve sütle beslenmeye çıkar. devam edildiği çıkmadı. için burada bir ana arı oluşmaya baş. Bu oluşan ana arılar kovanın sıkışıklığına göre Ana arı zaten yumurta atam atamadığı için yumurta miktarını, üretim miktarını da kısmaya başlıyor. Ve yumurtayı kısarak yumurtalık kanalları küçülüyor ve uçuş yapacak hale geliyor. Uçuş yapacak hale gelip, çünkü kovanda yeni gelen bir genç ana arı olacak. O genç ana arıyla rekabet etme, hem de kendi kızı. Genç ana arıyla rekabet etme şansı çok zor olacak. Onun için kovandan... Fenomen kokusu vererek ve sinyallerle kovandan dışarıya çıkıyor. Kovanda bulunan tarlacı arılar da onunla beraber uçarak kovanın yakın bir alanında bir yere konuyorlar. Neden yakında bir alana koyuluyorlar? Bir, tarladan gelen gene grubun bir kısmını toplayabilmek için. İki, ana arı kovandan uçmak için her zaman çıkan bir birey değil. Yumurta üreten bir birey yani aldığı enerjiyi yoğunlukla yumurtaya dönüştüren bir birey olduğu için kanat kaslarını aktif hale geçirmesi için bu üretimi durdurup kanat kaslarını çalışır hale getirmesi lazım. Çalışır hale getiriyor ve çıktığı zaman önce kısa mesafe uçuyor. Ve kısa mesafede tekrar ısıyı alıp vücudu uçabilecek ısıya 20 derecelik ısıya ulaştıktan sonra tekrar buradan blok halinde uçarak ayrılacak. O dönem içerisinde buradaki arıların birçoğu bölgeye yayılıyorlar. Bunlara kılavuz arılar diyoruz. Bu kılavuz arılar yeni koloni yeri yapılabilecek alanların verilerini buraya topluyorlar. İyi bir kovan olabilecek alan varsa bu grup tekrar havalanıyor. Bulut halinde uça uça uça uça o kovanın olduğu yere gidiyor. Giderken hem arıları hem de ana arıyı takip ediyorlar. Yani ikisi müşterek olarak hareket ediyor. <gülüyor> Çekebildiği kadar balları çekip gidiyorlar. Yani midelerinin alabildiği kadar. Çünkü ne kadar uzak mesafeyi uçacakları net olarak belli değil. Ee, buradaki arılar, tabii bazı araştırmacılar bu kovan ararken birçok oğulun kovan yeri bulamayıp telef olduğunu da dile getiriyor. Yani uçarken kovan yeri bulamadıklarını da söylüyor. Bunun savunan benzer şeyleri söyleyeceğim birazdan. Şimdi biz arıcı olarak bu oğlu verdirtmek çok istemiyoruz. Kontrolümüz dışında verdirtmek istemiyoruz. Kontrolümüz içerisine verdiğimiz zaman oğlu bulduğumuz zaman seviniyoruz. Yani bu bizim kovanımızdan çıksa da çıkmasa da beleş bir arı gibi geliyor. Yani beleş bir koloni elde etmiş gibi bunu kovana koyduğunuz zaman böyle farklı bir kazanım olduğu için bu bizi sevindirici bir şey. Onu Bunu yakalayıp kovana koymak istiyoruz. Arılığımızdan da oğlun çıkıp başka bir yere gitmesini istemiyoruz tabii ki. Onun için arılığımızda belli yerlere tuzak kovanlar koyuyoruz. Bu tuzak kovanların içerisine hazır şişik peteklerden koyuyoruz. Arılar buraya hazır petekler bulunduğunu görerek tercih etsinler diye. Aynı zamanda oğul kokusu dediğimiz melisa kokusunu kovan'a koyuyoruz. Melisa kokusu ana arının fenomen kokusuna denk bir koku, benzer bir koku. Bu neyi sağlıyor? Arılar çıkıyor grup halinde. Ana arılarının kokusunu takip ediyorlar ya. Oradan keskin bir şekilde melisa kokusu geliyor ve ana arıları orada diyor o tarafa doğru uçuyor. Anarı da içeride bakıyor, bütün kadro oraya doğru gidiyor. Onda onlarla beraber oraya doğru gitmek zorunda kalıyor. Bazen bu oğlun ikiye bölündüğünü bile görüyorsunuz. Yani anaarı zaten yorgun. Oğul o tarafa kokuya gidiyor ama anarı düşüyor yere. Bir grup yerde topak olarak kalıyor. Bunlar tekrar havalanırsa gene o kadroyu takip ediyorlar. Havalanamazsa iki grup bir kadro oluşuyor. Bu gibi olaylarla da karşılaşıyoruz. Bu tuzakları... Yerden yüksek yerlere, gölge yerlere, sallanmayan ağaçlara gibi arıyı cezbedecek, kovan, koloni yeri, kovan yeri olabilecek yerlere koymaya çalışıyoruz. Sallanan ağaçlar genelde çok tercih edilmez. Koyduğunuz, melisa koyduğunuz kovanın kokusuna çok yoğun melisa koyarsanız bu da itici gelebilir. Gelir kapağına konar içeriye girmez mesela çok yoğun koyduysanız. Az koyarsanız kovanın içerisinde pis bir koku, mesela önceden fare girmişse, bu fare kokusu varsa içeride gene girmez arı bu kovana. Ee, güneşin altına koyduğunuz zaman sıcaklarda arı bunu gene tercih etmez. Zaten sıcak oğul vermeyi hızlandıran bir etkidir. Yani kovanın güneşli durması, aşırı sıcak olması oğul vermeyi tetikler. Niye tetikler? Çünkü kuluç alanı zaten geliştiremez. Aşırı sıcak olduğu için arı kuluç kalanını dar tutmak zorunda kalır. Genişlettiği zaman yavrular pişiyordur zaten. Ondan kuluç kalanını genişletemediği için arı sıcaktaki arı daha çabuk oluyor. Bunlar araştırma sonuçlarıdır arkadaşlar. Ee, kovanın içerisinde memeler yapılmaya başladığı zaman genç analar çıkacak. Arı terk edecek dedik. Geride kalan grup ne yapacak? He Pardon. Oğlu bir dala konduğunu düşünelim. Kovana tuzaklarımızı koyduk girmedi. Bir dala konduğunu düşünelim ve daldan alma şeklini de söyleyeyim. Bir boş kovan alıyoruz. içerisine çerçeveler koyuyoruz. Bu dalın yakın kısmına yanaştırıyoruz arıyı. Ve arıyı bu dal eğer ulaşabileceğimiz bir yerdeyse, yani bizim rahat ulaşabileceğimiz bir yerdeyse, bu dalı olduğu gibi kovanın içini silkeliyoruz. Kovana olduğu yere indirip bırakıyoruz. Üstüne örtüsünü, kapağını kapatıyoruz. Ağzını açıyoruz. Ana arı bunun içerisine düştüyse ve kadro orayı sevdiyse, kovanın olduğu yeri. Daldaki kadrolar, da o kovanın içerisine geliyor. O kovanı sonra yavaş yavaş kaldırıp bu tezgaha koyacaksak mesela bu tezgaha koyuyoruz. Burada hemen kovanın önüne bir grup arı geçip nazonol beziyle koku yaymaya başlıyor. Bu etrafta uçan arılarla bu kokuyu takip edip gelip bu kovana toplanıyorlar. Oğlu ilk yakaladığınız zaman bu şekilde yer değişikliği yapabilirsiniz. Ama aldığınız arı çok uzakta. Siz de işte 500 metre ilerideki bir tezgaha koymak istiyorsunuz. Akşam burada tutuyoruz. Sabah ya hava karardıktan sonra oraya tezgaha koyduğunuz zaman gene çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Veya başka bir yere götüreceksiniz. Akşam yine kapatıyorsunuz. Başka bir yere istiyorsanız götürüyorsunuz ulaşamayacağımız bir yerdeki daldaysa o dalı keserek arıyı salkım halinde alıp gene toplarda getirip istediğimiz yerdeki kovanın içerisine koyarak kadroyu silkelemeye çalışıyoruz. Yok, yok, petek olacak, boş, boş. Koyuyoruz petek koyuyoruz. Çok Petek. İtfaiyeye çağırır. <gülüyor> İtfaiye çağırırsan oğul itfaiyenin olur? Be. Ben yardım al. <gülüyor> e, bu kovanın içerisine ben şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi oğlu yakaladınız ya. Oğul tarlacı kadrosu yoğun olan bir ara Güçlü bir arıdan, iki arıdan birer tane, ikişer tane oğlun gücüne bağlı olarak kapalı yavrulu çerçeve alıyorum bu kovana. Hafif ballı, kapalı yavrulu. Varsa ballı polenli çerçeve takviye ediyorum. Birkaç tane şişik çerçeve tak. Bu neyi sağlıyor? Bu tarlacı kadro fazla ya. Bunlar zaten bir haftaya kadar çıkacaklar. Bir hafta içerisinde genç kadro da kovanda oluşmasını sağlıyor. Böylece hem kovan içi çalışan hem kovan dışı çalışan kadroyu tam sağlamış oluyorsunuz bu arada. Eğer yaşlandığından dolayı verdiyse kraliçeyi değiştirmeniz lazım. Yaşlı bir ana arıysa. Ama sıkışıklıktan dolayı verdiyse zaten ana arı genç. Sadece o kovan sıkıştığı için oğul veriyor. Yani burada yumurta attıktan sonra yumurta düzenine bakıp düzenli bir yumurta varsa değiştirmeniz gerekmeyebilir. Ama yumurta düzensizse bu anar zaten yaşlı olduğu için vermiş. Toparlayacak kendini gene oğul verecek. Onun için değiştirmenizde fayda var. Bu birinci oğul bakın. şey yapabilir Mesela takip et.